Tablotteler arasında en ilginç bulduğunuz bir tane var mı? Bu çok farklı. Şimdi bir ilginçlik şey göre değişiyor. Şimdi anlaşmalar var mesela Asurlarla Anadolu halkı arasında anlaşma genelde iki devletin müttareke imzalayıp harbi içinde bulundukları durumu durdurmaları demektir, değil mi? Hititler mesela. Dört çeşit anlaşma yapmışlar. Anadolu'da bunlar kaldığı için bizi biraz da yakından ilgilendiriyor. Birisi kendisine eşit olan devletlerde eşit şartlarda anlaşma. Genelde varsa birbirlerine o krallara kızlarını veriyorlar. Onun kralın oğullarına onun kızı veriliyor. Mısır'da Hititler mesela böyle. Hidit kralı Hatüşül 3'ün kızı Mısır'a naat nah mafrare diye... İkinci Ramses'in hanımı oluyor ama öyle şartlarla vermiş ki hiçbir zaman diyor bir başka hanım diyor, kızımın dizinin dibinde olmayacak diyor. Yani ona ayrı bir oda olacak, özel bir yere olacak. En başta o gelecek baş kraliçe olarak. Bir de vasal anlaşmaları var. Eğer sen galipsen karşındaki arama dikte ettiriyorsun. Ben sana artık kaldırmayacağım ama sen de yılda bir defa, iki defa gelip beni ziyaret edeceksin. Geldiği zaman hediyelerle geleceksin. Benim prenslerim senin oraya geldiğin zaman onlara en iyi şekilde ağırlayacaksın. Zarar gelmeyecek şekilde hayatlarına tedbir alacaksın. Zaman zaman da sizinle yaptığınız bu anlaşmayı yılda iki üç defa okuyup ezberleyeceksin diyor. Çünkü bu adamlar okuma yazma bilmiyor kralların çoğu. Katipler yazıyor. Meydanlarda bunlara yılda 3-4 defa kral bunu öğrenince kadar okuyorlar anlaşmayı. Ben Megan Fox bu Amerikalılar meşhur aktrisleriyle de Truva ile ilgili bir aynı bunun gibi 2-4-5 saat o İngilizceydi. Onu şey yaptık. Eee Orada da bunlara biraz anlattım yani. Dedim bu Mısır'la olan şey bu şekilde. Truva ile İlios Viluşa denen yerin aynı yer olup olmadığı bunu bana daha evvel BBC de bir röportaj yapmıştı. iki sene evvel. Makedonya Kralı Alakşandu diye geçiyor. Alexander mı? İskender mi? diye. Yani Makedonya Krallığı'nı da Truva'dan başlatmak zihniyeti var. Ben Tam aksini söyledim. Doğruydu benim söylediğim. Ve şey dizi orada kesildi biliyor musun? Bana 750 dolar da para vermişlerdi. Ne kadar ısrar etseler de dedim yok. Bu sizin düşünceniz bu daha öyle ama BBC bunu yapmıştı. Sizin dedim Truva ile ne ilişkiniz var yani? Tam Amerika'dan gelmişler. Yani neyi yapmayı, neyi ispat etmeye çalıştılar? Aleksandar, İskender demek değil. Aleksandar diye yazılabilir yani çivi yazıyla. O ayrıca da bir başka İskender de olabilir. İskender olsa bile. Dolayısıyla bu vasal şeylerde adam ne isterse onu dikte ettiriyor. Bir de köle şeysi var. İşte buna kölelik deniyor. Yani bu adam sen senin ne dediğini ben kaybettim ya yat desem, yatacağım kalk desem, gel desem, düşmanlara beni saldırdı, gel bana yardım et etmezsen suçlusun. Tanrılar da seni cezalandırıyor. Bunlara da inanıyorlar. Bir de maro diye bir anlaşma var. O da genelde küçük bir devletçiliği arazinin bir kısmına ona sen diyorlar işte buraya kral ol ama benim kızımla da evlen veya yeğenimle falan Tabii doğan çocuklar onun torunu olacak. Damadı da yakın olacak. Kızı ayrıca kraliçe. Böyle dört anlaşma yapmışlar. Ve senin sorduğun soru tam neydi? Sizin e, hususi olarak ilginizi çeken bir... E, sizin He? hususi olarak... İşte ilginizi... bunlar benim ilgimi çekiyor. Bir de kardeş anlaşması var mesela bu... Bunun bir örneğini, Birleşmiş Milletler şeyine Bakır olarak, ta ben asistan olarak Ankara'dan geldiğimde bilmem ne, Çakır denen bir adamla beraber bir şey ettik. Hala orada duruyormuş. Ben gitmedim Amerika'ya o günden beri 5-6 kere gittim ama. E, bu anlaşma da çok enteresan. Buna eşit şartlarda imzalanan bir anlaşma diyor. Yani benim dört tane saydım ya, üç tane. Kendine eşit olan Asurlularla mesela Hitler'e aynı şey yapıyor. Hanigalbat'la da aynı yapıyor. Mısır'da da aynı eşit şartlarda yapıyor. Ancak orada ayrıca bu World Literature Today denen bir Amerika'da dergide beni kapak yaptılar. Ve içine de benimle yapılan röportajı koydular. O da İngilizceydi. Bu sene oldu bunların hepsi. Orada... <gülüyor> Bunun nasıl yapıldığını, bu anlaşmaların eşit ne demek filan diye bir hanım var. Türkiye'den gitmiş. Danimarka'yla bir adamla evlenmiş. New York'ta da doçent. İsmi de hilal zannederim. Van Wegenbeck diye enteresan bir soyadı var kadının. Orada eşit şartlarla olduğu söylenen bu şeyde iki türlü bir fark var. Benim dikkatimi o çekmişti. Diyor ki Hidid kralı hatırlıyoruz. Birçok seneler geçtikten sonra ben diyor. Öldüğüm zaman oğlumu yerime kral yapacaksınız. Ramses II kendi nüsyalarına bunu koymamış. Kendisinin hiç ölmeyeceğini mi düşündü? Ne düşündü bilmiyorum. Bir de bir başka maddede eğer diyor. Bir yabancı düşman gelip de Hitit memleketini işgal eder, onu talan eder, işte yık yıkar yakarsa kardeşim Mısır kralı Ramses ikiye haber verecek o diyor. Atlı arabalarıyla, süvarileriyle, bilmem nelerle gelip düşmanını diyor yenecek ve orayı imar edecek diyor bakın. İmar ne demek? Yeniden yapmak demek. İmar amaru'dan gelir yani bakmaktan gelir böyle. Onunla ilgilenmekten geliyor. O da yok. Yani tam eşit malzeme, şu eşit şartlarda imzalanan bir şey olmasına rağmen ayrıca Ramses 2 Hatüşül 3'ün damadı. Kızını ona baş krediçe olarak sarayın başak kadını olarak vermiş dedim ya. Kendisine o kadar güveniyor ki bunu Mısır'daki Abu Simbel Karnak tapınaklarına Mısır hiyerografiyle yazdırmışlar Bunları burada bende kitabı da var Böyle duruyor orada Orada kralların boğası Kralların krallığı Kralların boğası diyor Krallığını Jono'nun istediği yere Kuran adam Halbuki bunlar anlaşmada yok Hangi adam Ben de bir ara diplomat olduğum için Noto vermek şöyle olur Hangi millet, diğer millete bir nota veriyorsa önce kendi devletini yazar. Karşı tarafta kendi devletini ön plana alır. Bizim bu Boğazköy'de bulunan 1906 yılındaki kazılarda Hitit Anlaşması, Kadeş Anlaşması yani. Önce gümüş tablete yazılmış. Gümüş tabletten de bizim Boğazköy'deki katipler iki nüsle, üst nüsle ondan kopya etmişler. Mısır'dan gelen kopya. Ama bizim Mısır'a verdiğimiz gümüş tablet, onların bize verdiği gümüş tablet yok ortada. Büyük bir ihtimalle defineciler bunları buldu, erittiler. Ondan sonra da o gümüşü nerede kullandılarsa kullandılar. Tabletlere bir şey olmamış. Bakın 1906'da bulunmuş bunlar. İstanbul Akroloji eski Eskişark Eserleri Müzesi'ne giderseniz orada bunu, o tableti görürsünüz. Şeyde Eskişark Müzeleri'ne hemen ilk girişte solda. Bir tanesi de Almanya'da. Bir tedbir olarak bizim eee Hititli katipler ondan ataç yalnız bu. Neden? Çünkü Mısırca, eee Hititler bilmiyor. Hititler de şey Mısırlılar da Hititçe bilmiyor. Dolayısıyla o zamanın bugünkü nasıl İngilizce, Fransızca yapılıyorsa bazı şeyler o dil o dille yazılmış. Birçok anlaşmalar Hitit böyle Asurlularda da bu şekilde Karşı taraf eğer bilmeyense mutlaka akaçıyla yapmışlar. Bazen iki dilli yapmışlar bu anlaşmaları. Yani bu şekilde onları kendi sararlarında hatta tapınaklarda Tanrı'nın heykelinin önünde duruyor bunlar. Niye biliyor musunuz? Tanrıların onları koruduğuna inanıyorlar. Yani bunlar benim en önem verdiğim tabletler. Ha başka bir tablet için sorarsanız Kültepe'de nasıl insanlar meşhur oluyorlar? aktris oluyorlar, aktör oluyorlar. Büyük paralar kazanıyor. Birden sivriliyorlar. Ee, bu, bu tabletlerin arasında da var. Mesela Kardeş Anlaşması bizim için milyarlar parayı para yani şey yapamazsın. Yok öyle bir anlaşma yok o kadar güzel olan. Tamamen de korunmuş değil yani. birazı kırık alt tarafı arkası da boş. Bir Kürtepe'de bulunan zarfli bir tablette iki yaşlı insan evlenmişler. Filan işte filanı diyor karılığa aldı. Hiçbir şekilde onu fena bir şekilde bırakmayacak diyor. Fena şekilde bırakmak ne olur? Kadın hamile olur. E çocuk doğuracak. Kim bakacak ona? Doğumda normal bir doğum mu olacak? Sezeryan mı olacak? Yani bir bakım gerektiren bir durum. Hiçbir şekilde onu diyor kötü bir şekilde bırakmayacak. Erkek için de kadın için de aynı şey. O da kocasına gerekli ihtimamı gösterecek diyor. Evleri öldüklerinde filane kalacak. Filan diye. Benim en çok hoşuma giden şey bu. Yaşlı iki tane ihtiyar Belki benim yaşımdaydılar o zaman. Kadın daha belki gençti. Kendilerini korumak için böyle bir anlaşma yapmışlar. Ayrıca ya, demin birazcık bahsettim. 8-10 tane gene benim bulduğum Kültepe'de aileler yaşlılıklarından aynen bugün nasıl belediye bazı insanlara bakıyor ya o da var. Var halam diye bir kelime var. Kimsesi olmayan kocasından ayrılmış genelde kadınları şey diyor bu İnsanlar sarayın korumasına giriyor. Hatta evlenip oradan ayrılanlar var. Bunları da ben yayınladım. Mesela bu tabletler da çok önemli. Aileetten evlatlarıyla beraber oturma kontratları yapmışlar. Bunlar gerçek evlat mı, gerçek ana babam mı belli değil işte filan. Anne baba olarak diyor, bilmem nelerle beraber aynı evde oturuyorlar diyor tablet. Hiçbir şekilde onlardan bir şey gizleyip onlara hile yapmayacaklar. Onlara kötü davranmayacaklar, saygısızlık yapmayacaklar diye. Aynen bugünkü gibi yani. Eğer diyor bunlardan birisi beraber oturacaklar, aynı evi paylaşacaklar, ailesi işte anne baba ya da hürmetlerine kusur etmeyecekler. Eğer diyor bir karısını alıp oradan çıkarsam o hissesi de yanacak diyor. Parasını alamayacak. Yani evi de ayrılamıyorsun. Anne babadan biri ölürse anneye bakacaklar, yani baba ölürse, baba, anne ölürse babaya bakacaklar. İkisi ölürse mallarını aralarında taksim edecekler. Kölelerine bilmem ne yerine kadar da böyle önemli tabletler var. Bir de anlaşma var mesela çok önemli. Onu da ben buldum. Ankara'dan gene bir başka arkadaş da onu mahsus kasıtlı olarak yayınladı. Tahsin Bey'le de benim arabam ozuldu. O kazı başkanıydı. Benim tabiatım icabı. Ben belirli haksızlıklara karşı şey yapamıyorum. Ona da bir kongre esnasında biraz bir geydirdik Tahsin özgür de o 48'den 2500'e, 5 i, yılın akında kazıyı yapan adam. Oradan bana bozuldu. O tableti bana yayınını vermesine rağmen başkasına da vermiş. Onun şeyi benden evvel çıktı. Neyse ikimiz ikide yayınlandı o anlaşma. 91 satırlık bir anlaşma Asurlularla Anadolu Kayseri'deki Biz bunlara Anadolu Beylikleri diyoruz Orada, orada kararları da var bunların. Varşama diye bir sarayı da var Efendim Bu anlaşmalarda Adamlar bize Kumaş getiriyor Ondan Ne kadar vergi alacakları Ne kadar efendim bunları mesela şey işi yaptırmayacakları Hani kötü işler yaptı. Yol içinde çalıştırmayacakları. Eğer onlardan birisi Anadolu'da ölürse o öldürün adamı bize vereceksiniz diyor asırlılar. Siz onu affedersiniz. Kendi adamınız diye kayırırsınız diyor. Bir kızın işte evlenmek için köle sütetisinden çıkıp evlendiği zaman normal insana dönüyor. Eğer adam normal bir adam ise bunun şeyinde de diyor asırlı bir kız. Anadolu'da evlenirse bu da ödüğü durumundan çıkarılıp normal bir kadın statüsüne getirilecek gibi ne kadar vergi vereceklerini, kendilerine hiçbir şekilde kötülük yapılmayacağını, yolda onları koruyacaklarını, bir adamın malı çalındıysa eşkıyalar tarafından Anadolu'daki prenslikler onu tazmin ediyorlar ya da araştırıyorlar bulup bulurlarsa malını geri veriyorlar, bulamazlarsa değerini veriyorlar. Bir adam diyor suç işledi diyor. Karşıysa onun yerine bir başka Asurluyu yakalamayacaksınız diyor. Hani birini yakaladım, adamının bu bunu alın geriye gibi bir şey yaptırmıyorlar. Yani bunun bu mesela 4-5 tanesi benim çok hoşuma gidiyor. Hepsinde ben yayınladığım için bu böyle ama başka da yok yani böyle bu ayarda. Anne baba ile yapılan anlaşmalar, beraber oturma Ahkutu diye geçiyor o dilde. Kardeşlik demek bu. Demek ki bunların o kardeşlik anlaşmalarında anne babanın hakiki anne baba olması, evlat olması şart değil. Evi olan birilerde herhangi biri gelip biz ölü bölünce de kalacağız. Size de bakacağız, yardım edeceğiz. evlerinizi bize kalalım falan deniyor galiba. Böyle bir anlaşmalar yapmış. Kimsesi olmayan da kral onları sarayında besliyor yani. Bu da Bugün ihtiyarlar evleri falan var yani. Darüşşafaka ne diyorlar? Darüşşafaka mı? Değil. Yaşlılar oluyor, yaşlılar evi var. aynı, aynı sistem var. Canım, devam ediyor yani insanlık. Biri diğerinden ne görüyorsa onu devam ettiriyor. Mesela benim yaşımda bir arkadaşlar var müzede, de onlar ihtiyarlar evinde. Ben hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum evimden. Yaşım 90 da olsa, 100 de olsa hizmetçi tutarım. Gene bu evimde kalırım. O bazı insan gidip orada hazır, üç, üç öğün yemek. Orada daha çabuk ölürsün. Hiçbir şey yapmayacaksın ki. Bulaşık yıkamayacaksın. El temizlemeyeceksin. Ne bileyim ben ütü yapmayacaksın. Ee, hazır. Remek, saat. Yemek yiyor. Yat, yat. Otur. Kalk. O zaman bu sistemde eğer kimsesi olmayanlar bir de evlilik kontratları var. ha. Evlilik kontratlarında da adam ceketini alıp gidiyor arkadaş. kariye bütün borçları da bırakıyor. Hangisi iyi bilmiyorum. Yani o zaman da boşanmalar var. Hatta bir şey daha söyleyeyim neyse esasen burada bitirelim. Bu bizde normal bir hakimi verdiği karar temiz edilir. Değil mi? Yargıtay'a. Yargıtay Gerçi bizde çok şey var şimdi 3-4 defa anayasa makamasına kadar gidiyorlar da. Orada da kralla onun vezirinin imzaladığı şeyler var. Şimdi normal bir hakimden bir karar çıkartmak yerine. kralla vezirin damgası, yuvarlak damga oluyor bu. Damga. Normal şeyler silindir şeklindedir. Böyle şeylerdir. orada onu yazıyı ve üstündeki resimleri gösterir bunlarla olan bir anlaşma yaptırdıysanız genelde bunlar ayrılmayla ilgili, ev satışıyla ilgili, köle satışıyla ilgili olan 30 kadar var. Bunları da benim yayınlamak bana nasip oldu. Her ne kadar Tahsin Bey'den biraz şey bahsedecek de bana önemli tabletleri o tahmin ediyordu kızı da bulup. Hemen git onları çalış diyordu. Ben de onun bilgisini ona veriyordum. O da Bunları kullanıyordu şeyde, kongrelerde falan. E i̇şte bu şeyler de çok önemli yani. Bunlar da bence sayılabilecek şey, önemli şeylerden. Kral bunları imzaladığı için bundan dönüş yok. Döndüğün zaman ne oluyor biliyor musun? Kelle gidiyor. Ve bir de bilmem ne kadar da para ödüyorsun. Ve bizim asiroloji kongresinde Alman bir adamla biz çatıştık. Hatta ben onu 2-3 defa resansiyon diyorlar ya da review İngilizce yazdım. Ya bu kadar para verecek ya da diyor öldürecekler. Değil ya. Sen normal hakimin kararını beğenmeyip gidip onu temizle Yargıtay'da yeniden bir karar çıkarttırıyorsun. E kral şimdi onun için bir emek sarf ediyor. Bunları gözden geçiriyor. Ha bunların durumu şu. Neyse konusu. Bir de kralın yanında onu şeyle de mühürletiyor. Merdiven Büyüğü dediğimiz vezirle de onu mühürletiyor. E sen şimdi buna itiraz ettiğin zaman ne olacak? İşi, kralı boşuna işgal etmiş olacaksın. Daha kimi tanıyacaksın yani? Onun için ona Kesin kez bir şey koymuş. Eğer diyor böyle bir şey olursa bundan dönüldüğü zaman yani biz ayrıldık e krala da bunu tasdik ettirmişler. Şimdi biz ayrılamazmışız tekrar evleneceğiz. Yok artık o bitti. Kralın kararı madem ayrılmalarına cevaz verilmiş. O zaman bunu öldürüyorlar. Öldürmeden evvelde malın malı mülkü ne varsa Alıyorlar elinden. Üç türlü öldürme var. Bir normal öldürme diyor. Zannedersem onun taşlama hala bu zina yapan kadınlara Irak taraflarında bu Mezopotamya'da öldürüyorlar biliyorsunuz böyle. Erkeğe bir şey yapmıyorlar. Ondan sonra bir de mezarının yanında diyoruz. İşte mezarı açmışlar adamı oraya itiyorlar üstüne toprak. Bir de malik kanesinde yani ine itinim diye bir kelime var. Hala ne olduğunu tam manasını bilmiyorlar. Zannedersem içinde bulunduğu bir evi olabilir, tarlası olabilir yani ona ait olan bir yerde ele geçirdikleri bir yerde onu öldürüyorlar. Elinden bilmem ne kadar da gümüş alıyorlar. Şimdi bu cezalar bazen 15 kilo gümüşü bulabiliyor bazen yarım kilo. Onun için o almanın dediği gibi ya bu kadar para verecek ya öldürülecek değil o çünkü zengin bir adam eline cebine sokar yarım kilo gümüşünü ki onun için koyar masanın üstüne ondan sonra da bıyıklarını bura bura çıkar gider orman. Bunun herkes orada kabul etti o adam da öldü kabul etmeden de öldü aramızda yani hala şey olarak kalan bir meseledir. Mesela bu tabletler de çok önemli yani önemli olan zannederim 50 60 kadar böyle önemli tablet hepsi önemli de daha böyle hayati mevzuları temas eden mevzuları olanlar daha tabii daha önemli olabilir mesela bu babam bile bile gidip de kellesini verir mi demek ki o hiçbir şekilde bir daha artık temiz edilmeyecek o karar, ona uyacaksınız. Evliyseniz evli kalacaksınız, ayrılıysanız ayrı kalacaksınız. Evi satıysanız tekrar geri almayı yok. O zaman yaptırma şeye, krala. Hı -hı. Bugün de e, bizde öyledir biliyorsun Temizden çıkan kanun da esastır. Bizimkiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bile artık <gülüyor> kabul etmiyor ya başladılar. İş büyüdü, bizim kendimizin de var anayaza mahkememiz. E bunlara bir uymak lazım. Bilmiyorum yani. Ben hükümetin şeyini tenkit etmiyorum. Hiçbir şekilde bir kurulmuş düzenimiz var. İş, işliyor. Onlar da bu, bu şekildeymiş. Benim söyleyeceğim bu canım. Çok teşekkür ederiz hocam. Vakit ayırdınız. Bu kadar şeyi boşa söylememiş olalım. Yani ben hı hı. elimden geldiğince bu mevzuların bilinmesini duyulmasını istiyorum. Zaten bu tarzda da bir hayli istek var. E şimdi bunu Oradan buradan öğrenip de yalan yanlış bilgi sahibi oluyorlar yani şimdi yani. herkesi de önleyemezsiniz. Orijinde şu benim son yazdığım bir iki tabletim buralarda bir yerdeydi ama şimdi onları karıştırmak istemiyorum beyin. Bilgisayar da altında kaldı bunun. Oradan gösterebilirdim. Bu yine Kadış anlaşması mı? Şu sizin yazdığınız mı? Bu benim yazdığım bu canım şu. <gülüyor> Onu da gösterelim. Bunu dünyada ilk yapan benim. Bu şey. Bak mesela bu Roma şeysi düşmanın üstüne basmış. Burada topun üstüne basıyor. Bu mesela şunu satın almak istemişti. bir. Bu Varpalava. Kral Varpalava. Bereket tanrısına şey yapıyorlar onu, resim çek, çekiyor gibi aynen, değil mi, bak. Bundan çok sattım ben. 10.000'den fazla satıldı. Ama bak Türkiye'de işte petrol gibi eserler çıkıyor. Gördün mü? Burada. 80 kadar karikatür var buradan. Buradaki heykelde de bu da ameliyat olmuş, bakın. Görünüyor.